Bizden bu iki kesri en küçük ortak paydalı halleriyle yazmamız isteniyor. En küçük ortak payda. Bu iki kesrin en küçük ortak paydası, paydalarının en küçük ortak katıdır. Bunu yapmanın faydası şu, eğer paydalara eşit olursa, bu iki kesirle toplama ya da çıkarma işlemi yapabiliriz. Bunu sonraki videolarda göreceğiz ama çok önemli bir konu bu. Önce o zaman en küçük ortak katı bulalım, tam olarak yazalım. Evet, bu iki kesrin en küçük ortak paydası, aynı zamanda bu iki paydanın en küçük ortak katına eşittir. Yani 8 ve 6'nın en küçük ortak katına. En küçük ortak katını bulmak için de çeşitli yollar bulunuyor. Biliyorsunuz en basiti, 6 ve 8'in katlarını yazıp, en küçük ortak katlarını bulmak. Önce öyle yapalım bakalım. 6'nın katları, 6, 12, 18, 24, 30. Bunlardan, bunların içinde 8'in katları ile ortak bir kat çıkmazsa o zaman yazmaya devam edebiliriz. Bir bakalım şimdi 8'in katları neymiş? 8, 16, 20, 24 işimiz tamam. Ortak bir kat bulduk. Evet, devam edersek 32 falan diye öylece ilerler ama aradığımız ortak katı bulduk. 24 bu iki sayının en küçük ortak katı. 6 ve 8'in başka ortak katları da var tabi. 48, 72, liste öyle uzar gider ama 24 bu iki sayının en küçük ortak katı. Evet, 24. En küçük ortak katı bulmanın bir diğer yolu da şu. 6'yı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Evet, nedir? 2 ve 3. Yani en küçük ortak katın asal çarpanlarında bir adet 2 ve bir adet 3 olmalı ki 6 ile bölünebilsin. 8'e asal çarpanlarına ayırdığımızda ne çıkar? 2 çarpı 4. Zaten 4 2 çarpı 2'dir. Yani 8'e bölünebilmesi için bir sayının asal çarpanlarında en az 3 adet 2 olmalı. 6'ya bölünebilmesi için 2 ve 3. 2 çarpı 3 gerekiyor. 8'e bölünebilmesi için de en az 3 adet 2 gerekiyor. Elimizde sadece bir tane 2 var. O halde 2 tane daha ekleyeceğiz. Bu kısım, 8'e bölünebilmesini sağlıyor, bu kısım da 6'ya. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 24. Yani 8 ve 6'nın en küçük ortak katı, aynı zamanda en küçük ortak paydası, 24. Şimdi yapmamız gereken, bu kesirleri, paydaları 24 olacak şekilde yeniden yazmak. 2 bölü 8 ile başlayalım. Bunu paydası 24 olacak şekilde yazmak istiyorum. Paydayı 24 yapmak için 3 ile çarpmamız gerekiyor, değil mi? Kesrin değerini değiştirmemek için payı da aynı sayı ile çarpmamız lazım, evet. O halde payı da 3 ile çarpacağız. 2 kere 3, 6. Yani 2 bölü 8 ile 6 bölü 24 tamamen aynı şey demek, değerleri aynı demek, aynı değer demek. Evet burayı anladınız değil mi? 2 bölü 8'i 3 bölü 3 ile çarpıyorum. ve sonuç 6 bölü 24 çıkıyor. Ve bu 2 bölü 8'e eşit. Zira 3 bölü 3 de 1'e eşit. Şimdi aynı işlemi yani sayıyı 1 çarptım. 1 ile çarptığım zaman değeri değişir mi? Hayır. Şimdi aynı işlemi 5 bölü 6'ya yapalım. 5 bölü 6 paydası 24 olan bir bir şeye bir kesre eşit olacak. Bunu farklı bir renkle evet yazayım mesela maviyle. Paydayı 6'dan 24'e yükseltmek için 4 ile çarpmalıyız. Evet kesrin değerini sabit tutmak için tabii ki payı da 4 ile çarpacağız. 5 kere 4, 20. Demek ki 5 bölü 6 ve 20 bölü 24 aynı şeyler, aynı değerler. Evet, işimiz bitti. 2 bölü 8'i, 6 bölü 24 ve 5 bölü 6'yı da 20 bölü 24 olarak yeniden yazdık. Şimdi bu kesirleri toplamak istersek, 6 ile 20'yi toplayacağız. Neyse, burada bırakalım. Sonraki videolarda bunu da göreceğiz.